Herkese selamlar. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayım. Bugünkü videomda iPhone 13 Pro Max'in kutu açılışını gerçekleştireceğim. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şu anda iPhone 13 Pro Max elimde. Telefon ben dışarıdayken geldi. Eve geldim. Telefonu açamıyorum. Niye? Çünkü video çekeceğim. O yüzden ee, sizlerle paylaşayım. Şöyle bir birazcık üstüne okuyalım. Design by e, Apple California diyor. Tabii ki içinde üretildi. E, bunun e, bir şurasından şöyle bir çıkartıyoruz. Şöyle yaklaştırayım. Şöyle böyle çekiyoruz. Bir de bu alt kısımdan çekiyoruz. E, şimdi şöyle yapıyoruz. Evet, ters oldu? Bakalım. Hayır, evet. Evet, gördüğünüz gibi kutu oldukça küçük ve sade. Telefon çıktı. Şöyle açalım. Hop. da gözüküyor, üst taraftan gözüküyor. Evet gördüğünüz gibi sadece, içerisinden sadece bir kablo çıktı, şarj kablosu çıkartayım. Bu da şeymiş, çok da uzun değilmiş. Ve şey bile yok, şurasında, şurasında yani üzerinde, ekran üzerinde jelatin bile yok. Yani bayağı bir e, minimize etmişler sözde doğayı korumak için ama şuna bakalım bu neymiş, yani bu klasik şarj şey, e, simkat satmak için. Bir tane kırmızı var. Kullanma talimatı falan. O kadar. Başka hiçbir şey yok. Şunu merak ediyorum. Şuradaki telefonla bunun aynı orijinali aynı boyutta mı? Evet. Aynı boyuttaymış. Onu görmüş olduk. Evet. Telefonumuzu açalım. Uzun zamandan beri Apple kullanmıyorum bu arada. Evet klasik ekranda geldik. İngilizce kullanmayı tercih ediyoruz. United Kingdom diyoruz. Evet Wi-Fi. Evet arkadaşlar. Trabzon sümüne Wi-Fi'ye bağlanıyoruz. Esra şifre neydi? <gülüyor> evet Wi-Fi'ye bağlandık. Şimdi devam ediyoruz. Aktif olacak. Şimdi bu e, telefonun kurulumunu yaparken biraz şeyden bahsedelim. Burada e, yanlış hatırlamıyorsam 1149 e, sterlin olarak geçiyor ücreti. Ama Türkiye'de aynı modele baktım. E, 19.000 TL gibi bir rakamla satılıyor aynı telefon. Evet e, sanırım. Evet, iPhone'umuzun kurulumunu gerçekleştirmiş olduk şu anda. Ee, henüz sim kart takmadım. Onları birazdan kontrol edelim. İlk açılışta sizlerle paylaşmak istedim ilk açılışını. Ee, benim tabii birazcık şeyden korkum vardı. Biraz ölçü olarak büyük. Yani bayağı, bayağı büyük yani. Ee, iPhone 12 Pro Max alan arkadaşlar mesela şey yapıyorlardı. Ee, birkaç kişi telefonu alıp Sonra çok büyük olduğu için iade edip farklı model almaya falan kalkışmışlardı. O yüzden birazcık ben de acaba büyük sıkıntı yaşar mıyım diye düşünüyordum. Tabii bunu şu anda böyle anlayamam. Artık cebime falan soktuktan sonra göreceğim. Biraz da çizildi. Üç tane kamerası var. Sensörleri aynı şekilde. Zaten bu kameraların yerleriyle değiştirip yeni model diye piyasaya sürüyorlar. Sağ olsunlar. Benim için çok farklı oldu şimdi. Çünkü Huawei marka kullanıyordum. Uzun zamandan beri Android kullanıyordum. Yaklaşık 3-4 yıldan beri. O yüzden Apple'a geçmek birazcık değişik oldu benim için. Bunun yanı sıra iPhone 12'den 12 Pro'dan geçilir mi muhabbetleri falan çok dönüyor. Bence kesinlikle geçilmez. Çünkü çok büyük bir fark yok. Hatta bazı mesela bundaki farklı özellik olarak hani sinematik özelliği falan var bunda. Onları da e, şu anda değil de dışarıda daha gün ışığında Sizlerle tekrardan çeker ve bu videonun sonunda e, O videoları sizlere izletirim Ama 12 Pro Max ve ona benzer uygulamalarda şöyle bir mevzular var e, Aslında Sinematik özelliğini işte Filmic Pro gibi uygulamalarla beraber Kamerada e, Kullanabiliyorlar e, Burada da hani kullananlar var birebir tanıdığım bildiğim Aynı şekilde Eee Apple'larda şu anda şöyle bir sıkıntı var. Yani ciddi anlamda bir stok problemi var. Ee, ben telefonu aldım. 18 günde falan bana ulaştı. Ee, o yüzden... Yani sanırım çip falan yok. Ondan dolayı galiba. Böyle bir problem var. yani. Paranla... <gülüyor> yani para, e, parasını verdiniz, telefona bir ciddi anlamda bekliyorsunuz. Beni şey şaşırttı. Şu ekrandaki yani jelatin... Yanlış görmüyorsan, Evet jelatin yok ekranda. Bu biraz garip geldi bana. Hiçbir şey şey yapmadı. hiçbir şey yok sadece telefon ve şu kablo yani yarın bugün bu kabloyu da diye korkuyorum yani ilk zamanlar biliyorsunuz her şey oluyordu şarj aleti hatta kulaklık e, bile oluyordu şimdi ben bunları aldım e, bunun yanı sıra şey yaptım e, şarj aleti aldım biliyorsunuz aslında kutu içerisinde çıkmak kısığı gereken şeydi o da bu e, bunu harici olarak aldım e, İngiliz yani British e, prizi sizin türkü frizlerinden farklı biliyorsunuz. Onu açayım. Bunu daha önceden açmıştım. O yüzden şöyle yıtamıyorum. Onu da sizlerle paylaşayım. Yani aslında klasik Biz bildiğiniz bir fiş. Sadece şeyi çok güzel yapmışlar. Çok hoşuma gitti. Şunu şöyle yapmışlar. Pratik. Gayet pratik sağlam bir şey. Burada da zaten e, özellikleri nereye Şuradan okursak daha güzel olacak. 20V power adaptörü olarak geçiyor ee, Bu da bu şekilde Ama dediğim gibi bunları harcı olarak aldım Şunu 20 sterlini aldım ee, Bunun yanı sıra Bir de tabi ki Bir kılıf gerekiyor Kılıfı da yine bugün aldım Kılıfı da açayım güzelle paylaşayım Bunu hiç açmadım ee, Bu MagSafe özelliği ile beraber Silikon kılıf aldım Silikon kılıf e, burada 49 sterlin Türkiye'de 500 TL şunu şöyle açayım. Biraz MagSafe özelliği nedir onların üzerinden duracağız birazcık. Başka bir şey var mı bakalım. Başka bir şey yok. Sadece böyle. Bu MagSafe özelliği arkadaşlar e, temassız şarjı e, destekleyen şarj aleti. Yani normal bir tane şarj aleti aldığın zaman e, temassız özellikli olan şarj aletinin üzerine koyduğunda telefonu şey yapmıyor, şarj etmiyor ama bunu da yapıyor. Genelde şöyle şu arkada yuvarlak falan oluyor ama ben onu sevmediğim için böyle bir şey almayı Burada da zaten vurgulanmış yani temassız şarj aleti alırsam e, bu onu desteklemiş olacak. Bakalım şöyle koyalım. Yani telefonumuz e, kullanılmaya hazır bu şekilde şarj edici ile şey e, kılıfıyla birlikte. Genel olarak ilk izlenimler bu şekilde. E, size tekrardan bu videonun sonunda da video ve fotoğraf örnekleri koyalım. Artık e, daha kaliteli videolar çekmeyi umuyorum. Şimdilik e, bu kadar detayla. E, zaten teknik özelliklerden çok fazla bahsetmeyeceğim. Çünkü e, zaten her yerde bu özellikler var. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Şimdi sizlere sinematik özelliğini göstereceğim. Benim yüzüm şu anda net olmalı. Yönetmenimiz Esra Hanım'a soruyoruz. Net mi? Tamam. Şimdi yan taraf net. Benim yüzüm flü olmalı. Evet. Sinematik özelliği bu şekilde. Tahminimce tamamen yazılımla yapılan bir şey. Çünkü bazen böyle bazı şeyleri denediğimde e, flu olan kısımların kenarları pütür pütür oluyor. Muhtemelen e, yazılımsal bir özellik. Şimdi de e, diğer modlarda fotoğraf çekeceğim, onları izleyebilirsiniz.